Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınları hazırladı. Teta geometri soru bankası kitabındaki dik üçgen konusunun ÖSYM tarzı testlerinden test 2'nin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Dik üçgen verilmiş. 4 ve 7 sayıları var ve bizden x isteniyor. Arkadaşlar iki tane Pisagor var mı karşımızda? Evet, bir burada var, bir de büyükte var. Şuraya ben bir y diyecek olursam e burası da y. Sarıdaki Pisagor'dan bir denklem geliyor. Öbür büyükteki Pisagor'dan bir denklem daha geliyor. İki bilinmeyen iki denklem. Çözümü yapılabilir. Ama benim tavsiyem neydi? İkili dik üçgenlerde ortak olan kenar varsa yalnız bırakın. Evet x'e y'lik dik üçgen ve x'e 2y'lik dik üçgende. Şurası 2y ya. Neresi ortak? Hocam x. X'i yalnız bırak o zaman. X kare neye eşittir arkadaşım? Bir şu sarı üçgende 4'ün karesi eksi y kareye eşittir. Bir de neye eşittir? X kare büyük dik üçgende. 7'nin karesi eksi 2y'nin karesi de. 7'nin karesi eksi. 2y'nin karesini eşittir. Her ikisi de x kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir. E o zaman x kare yani işte bunlar birbirine eşit ya. 16 eksi y kare eşittir. 49 eksi 4 y kare yaptı. Attık öbür tarafa. Artı 4 y kare geçti. Eksi y kare de var. 3 y kare eşittir. 49 eksi 16. O da 33 yapıyor galiba. Y kare de buradan 11 eşit oldu. Abi bizden x deniyor. E, uygula Pisagor'u. 4'ün karesi eşittir. Ya da x kare direkt eşittir. x kare neye eşittir? Dördün karesi eksi y kareye eşittir. X kare buradan 16 eksi y kareyi zaten 11 bulmuştuk. Yani 5 yapar. Y de buradan pardon x de böylelikle ne yapar? Kök 5 gelir. Evet cevap böylelikle birinci soruda C han çıktı. Geldik ikinci soruya. ABC dik üçgen DC bir eşkenar üçgen. Arkadaş şunu bir eşkenar üçgen vermiş. Eşkenar üçgen demeyle kalmasın. Hemen şöyle açıları yazalım. 60 60 60 ama eşkener tanımı sadece açı değil ki. Kenarların da eşitliğini yazalım Kardeşim şöyle Şunlar da birbirine eşit E o zaman ne diyelim Şuraya a diyelim A diyelim a diyelim. E ne yapacağız 60-90 sa Büyük üçgen bir 30-60-90 üçgen oldu 30'un karşısı a artı 1 ise 90'ın karşısı 2a artı 2 olmak zorunda 2a artı 2'ye neye eşittir 5 artı a'ya 5 artı a'ya eşitse eğer A buradan kaça eşit oluyor 3'e A yerine 3 yaz şimdi A yerine 3 yazdığın zaman 6 burası 8 yapıyor Burası da 3 yaptı Sonra 30'un karşısı 3 bir daha 4 ise 60'ı karşısında 4 köküç mü? Evet bir de burada bir Pisagor paklar bizi. X'in karesi de 1'in karesi artı 4 köküçün karesi yapıyor oradaki Pisagor'da. X kare 1 artı 48'den 49 yapar. Ve X'i de böylelikle kaç buluruz? 7 olarak buluruz. Evet ikinci soru Ceyhan çıktı arkadaşım. Geldikçe dikten dik çizilmiş. Öklit var mı? Var. Ya da Pisagor varsa direkt öklide de gerek yok aslında. E, hocam şurada bir pisagor bağıntısı var. Pisagor bağıntısını yapalım o zaman şurada. Ben şuraya bir a diyecek olursam a kare neye eşittir? 3'ün karesi eksi 1'in karesine eşittir değil mi? Yani a kare buradan neye eşit oluyor? 9 eksi 1'den 8'e eşit oluyor. Hocam burası kök 8 yaptı işte 2 kök iki de yazabilirsin. E sonra ne yapacağız? Hocam burada şu mecbur burayı bulmak zorundayım. E o zaman burada da bir bağıntısı var. Bu kök 8'in karesi 8 eşittir. 1 çarpı y değil mi? Evet. Buradan y'yi kaç bulduk? 8 bulduk. Kök 8'in karesi 8. 1 çarpı 7'den Burası 8 çıktı. E şimdi de burada bir pisagor yok mu? Var. X'in karesi de neye eşit oluyor arkadaşlar buradan? Kök 8'in karesi artı 8'in karesi. Yani 72 yapıyor. x de böylelikle kök 72 yapar. Bu 36 çarpı 2 olduğundan 36 dışarıya 6 diye çıkacağından cevap 6 kök 2 çıkar. Yani 3. soru edremit oldu. Geldik 4'e. Dikten dikler çizilmiş. Öklük bağıntısı var mı var? Öncelikle sayılar burada ya. Bu öklük bağıntısına bakayım. Hocam bu öklük bağıntısında madem çift çizgi denilmiş burası. Şurayı bulalım. Haş kare neye eşittir? Hocam 3 çarpı 2. 3 çarpı 2'ye eşit. O zaman haş kare buradan neye eşit oldu? 6'ya. Haşı da böylelikle kök 6 bulduk. Hocam burası kök 6. E burası da kök 6. Sonra ne olacak? E hocam bir şeyler çıkıyor. Bak bak bak bak. bak. Büyükte de çizilmiş. Öklit bağıntısı var. Burası toplamda kaç? 2 kök 6. Bunun karesi. Yüksekliğin de yediği yere kadar. Şu şu değil mi? Evet. Yazıyorum. 2 kök 6'nın karesi eşittir. 3 çarpı 2 artı x. 3 çarpı 2 artı x'e eşit olacak. Bu kaç yaptı? 24 eşittir. Yani 2'nin karesi artı kök 6'nın karesi. 4 çarpı 6'tan. E, 24 eşittir. 3 çarpı 2 artı x'i yazayım. Şunlar sadeleşti 8. 8 eşittir 2 artı x ise buradan ne geliyor x? x'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Yani cevap e'dir oldu dördüncü soruda. Geldik 5'e. E hocam m kuralı var. E m'den dolayı ne olacaktır? 30'la neyi toplarsam 90 yapar. 60 hocam. Bizden şu dik işleniyor. O zaman ben şuradaki dik çizebilirim kardeşim. Şuradan bir dik çizebilirim. Şu 60'ın mantığı kullanacak şekilde. Şuradan da bir dik 30'un mantırı kullanacak şekilde. Yani burada bir 30, 60, 93 iken çıktı. 90'ın karşı 8 ise 30'un karşısı 4. E burada da 60, 30, 93 iken çıktı. 90'ın karşı 4 köküsü 30'un karşı köküçe yarısıdır. 2 köküçtür. 30'dan 60'a geçişte işte köküç katıdır. Yani burası da 2 köküçün köküç katı. Kaç yapıyor? 3 ya 6 yapıyor. 6 yaptı. E bizden şu uzun isteniyor 10. Yani haşı kaç bulduk o zaman? 10 bulduk. Cevap balık eseri yaptı. Beşinci soruda. Geldik altıya. Metin öğretmen iki öğrencisine uzunlukları 9 ve 16 santimetre ve 21 santimetre olan üçer çubuk vermiş. Ve aşağıdaki işlemleri yapmasını istemiştir. Çubukları düz bir zemine yerleştirdiniz. Düz bir zemin Masanın üstüne koy çubukları bakayım. Nasıl koyacağız? 16 santimetre çubuğun iki ucuna diğer çubukları dik olacak şekilde koyun. Hmm. Şimdi 16'lık çubuğun iki ucuna. Nereye koyayım? Şöyle koyayım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şurası 16'lık çubuğu. Diğer iki çubuk. 9 ve 21'liği koyacağım. Diğer uçlarına dik olarak koyun diyor. Bak şöyle. Ama hocam birini böyle koyduk birini böyle koyduk. Tam tersi olmaz mı? Biri aşağı doğru olmaz mı? Olabilir. Değil mi? Tamam. Dur bakalım soruyu okeyim. Oluşturduğun şeklin iki ucunu arasındaki uzaklığı hesaplayınız. Öğrenciler işlemi tam ve hatası olarak yapmış ve Farklı sonuçlar bulmuş. Tamam. Öncelikli olarak böyle koyarsak bir sonuç çıkıyor. Aşağıda da koyayım onu. Şu şekilde koyduğun zaman da farklı bir sonuç çıkıyor. Şöyle ve şöyle koyduğun zaman da farklı bir sonuç çıkıyor. Evet burası kaç? 16'lık çubuk. 9 ve 21'di galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet 9 ve 21. Şurası 9 ve 21. Burası 16. Şurası 90. Güzel bir soru bu arada. 90-90. Çubuklar arasındaki mesafe işte bu uzunluk ve bu uzunluk. iki farklı sonuçlukmış. Arkadaşlar şu uzunluğu bulmak için 90 dereceye karşılık getireceğim. Hop şöyle 90'a karşılık getirdim. Dikdörtgen ile hocam 9 ise 9, 16 ise 16. Buraya ne kaldı? 12. 12, 16, 20. Bir tanesi 20'yi buldu. Öbürüne gelelim hocam dikdörtgen yapalım. Hop şöyle alt tarafta yaptım. İstersen üst tarafta yap. 24 ise 24, 16 ise 16. Şurası toplam kaç yaptı? 24 artı 9. Ya burası 21'di pardon. Burası 30 yaptı o zaman. Şurası 21. 30 yaptı burası. 30 ve 16. Özel üçgen var mı? Var. Hocam 30 ve 16'da. Burası 2'nin 8 katı. Burası 2'nin 15 katı. 8, 15, 17. Burası da 2'nin 17 katından 34 mi olacak? Evet. Yani cevabı bir de 34 bulduk. Bizden ne isteniyor? 20 ile 34'ün farkları isteniyor arkadaşlar. 34 eksi 20'den cevap kaç çıkacaktır? 14 çıkacaktır. Yani cevap böylelikle Denizli yaptı 6. soruda. Güzel bir soru tam da ÖSYM'lik bir soru arkadaşlar. Evet 6. soru Denizli oldu geldik 7'ye. Aşağıdaki şekilde bir nehrin iki yakasını birleştiren bir köprünün taslak çizimi verilmiştir. Evet köprünün taslak çizimi bu şekilde. Oo. Bu köprünün yolu gergin çelik kablolar ve ikiz kenar dik üçgenler oluşturacak biçimde kule üzerinde ana kabloya bağlanarak sabitlenmiştir. Bunların hepsi ikiz kenar dik üçgenmiş arkadaşlar. Yani 45 45 90 üçgen hepsi yazmama gerek yok. Tamam. Sonra buraya 80 vermiş hocam şu x kenar. Şimdi kulenin yüksekliği 80 olduğuna göre köprünün yol uzunluğu nedir? Şuradaki uzunluk isteniyor. Arkadaşlar 80'se. 80 ise 80'i kök 2'ye böleceğim. Böleyim işlem. Yani fark edin. Şurada kök ile çarptım 80 kök bölü 2'den 40 kök 2. Hocam 40 kök 2 40 kök 2. Sonra bu da x kenarda iki üçgen kök böl. Hocam 40 40 kolay. Sonra 40'ı da burada şunları 40-40 buldum. Şöyle 40-40. Buradaki x kenarda üçgenden de yine ne yapacağız arkadaşlar? 40'ı kökkiye böleceğim. 40 bölü kökki 40 kökki bölü 2'den 20 kökki yaptı. Burası da 20 kökki. E, 20 kökki ise x kenarda üçgenden bunlar 20-20 yaptı. Hocam 20'yi de kökkiye böleceğim. 20 bölü kökki de kökki eşitleriyle çarparsam 20 kökki bölü 2'den 10 kökki yaptı. 10 kökki 10 kökki 10 kökki, 10 kökki şunlar 10 kökki olacak. Pardon. 10 kök y. 10 burada da kök y böldüğün zaman şuradaki değerlerde 10 10 mu geldi? Evet. Şimdi dikkat buraya kadar kısım 40 20 ve 10 70. Aynı simetriyi burada da yok mu? 80 kök y bölümü hali. Hocam 40 kök y. Sonra bunlar 40 40 yaptı. Sonra 20 kök y x kenarlı 20 20 yaptı. Bunlar da e, 10 kök yaptı. Burası da 10 10 mu yaptı? Evet. Burası da aynı şekilde 70 çıkıyor ve toplamda bu köprünün uzunluğunu soruluyor bize. Cevap böylelikle 140 yaptı. Kaçın soru? 7. soru. Akçay oldu. Geldik 8'e. Şekil 1'de zemine dik bir direğe vidalanmış. ABC dik üçgeni biçimindeki levha görülmektedir. Bu levha B köşesindeki vidanın çıkması sonucu A köşesi etrafında dönerek şekil 2'deki konuma gelmiş. Tam kenar ortay konumuna gelmiş. Bu arada burası 6 burası da 9. 15. Buraya kaç kalıyor bu arada? Tam böyle direğin uzunluğu 15'e 15. Burası 7. Aa hocam 90. Kenar ortay muhteşem Burası da 7, burası da 7 oldu. Aa ne oldu burası? 14 oldu. Burası da 14. BC kenarının uzunluğu nedir diye soruluyor. Bitti. Cevap 14 yaptı. 8. soruda. İkinci şekliyi etapta kullanmak gerekiyormuş. Direğin uzunluğu. Yani şekillerin değişmezliği, uzunlukların değişmezliklerini kullanacaksın kardeşim. Eş yapıları kullanacaksın. Direk aynı uzunlukta değil mi? Evet 8. soru. C. .han. geldik 9'a. Dik üçgen şeklindeki mavi ve gri renkli özdeş iki gönye eşit dik kenarları aynı doğru üzerinde ve birer köşeler çıkacak biçimde şekil birlik gibi yan yana yerleştirilmiş. Daha sonra gri gönye a köşesi etrafında bir miktar döndürülmüş. BCD doğrusal olmuş. Şöyle. Tamam. Bu gri gönye kaç derece döndürülmüştür? Arkadaşlar dönme açısı ne yapıyor? Bak dönme açısı önceden bu zemindeydi şurası. Hatta bu tam buraya gelmişti. Bunu böyle döndürdüm. Hop buraya mı denk geldi? Evet. Yani bize şuradaki dönme açısı soruluyor mu soruluyor. Bunlar özdeş iki gönye miydi? Evet özdeş iki gönye. Arkadaşlar özdeş iki gönye ya dikkat et şimdi. Senin şuradaki uzunluğun yani özdeş iki gönye bunun uzun kenarı ile bunun uzun kenarı aynı mı? Aynı. E hocam buradaki döndürmeden dolayı hop bu buraya kalem döndürdüğün zaman aynı kalem. Hep söylüyoruz. Hocam burası değişti mi? Evet. Ve adam sana soruda ne vermiş bir de? hocam BCD doğrusal demiş bu dik üçgen ya 90 derece burası da 90 derece ana şurada bir ne çıktı dik üçgen ve 90'ın karşısı kaç burada hocam 90'ın karşısı 2k çift çizgi çift çizgi bunlara k k dersen 2k burası da k 90'ın karşısı 2k hangi açının karşısı k'dır 30'un 30 90'sa burası da 60 ve bizden buradaki dönme açısı isteniyordu cevap böylelikle ne yaptı edremit yaptı arkadaşlar evet 9. soruyu edremit bulduk Hoş bir soru. Güzel bir soru. Geldik 10. soruya. edil mavi, kırmızı ve turuncu renkli 3 çubuk kullanarak farklı üçgenler oluşturmuş. Bir böyle bir de böyle. edil çubukları şekil 1'deki gibi ucuca eklediğinde bir dik üçgen elde etmiş. Kırmızı çubuğun uzunluğu 8. Turuncu, turuncu, turuncu çubuğun 7 birimini kestikten sonra ha, 7 birinin 20'ini kesmiş. Burası X gel, Burası x artı 7 arkadaşlar. Çünkü turuncunun 7 birimini kesip buraya koymuş. 7 birimini kestikten sonra elindeki çubukla şekil 2'deki gibi eşkenar üçgen oluşturmuş. Hocam x x x e bu mavi çubukta x mi oldu? Evet. E, burada dik üçgen, Pisagor değil mi? Kırmızı, kırmızı çubuğun uzunluğu. Kırmızı çubuk 8, turuncu çubuğun 7 birimini kestikten sonra kırmızı çubuk 8 birim dememiş. Kırmızı çubuğun 7 birimini, 8 birimini kesmiş. Yani burası da x artı 8 olacak arkadaşlar. X 8'den sen buradan şeyi kestikten sonra 8'i kestikten sonra X kalıyor değil mi? Evet. Şimdi oldu olay. Dik üçgenin kenarları X, X artı 7, X artı 8. Hocam X artı 8'in karesi eşittir. Ne yapacağız? X'in karesi artı X 7'nin karesinden dolayı işlem işlem işlem yapma kardeşim işlemi. Bir hisset ya şurada hisset. Ya ne üçgeni vardır X, X artı 7, X artı 8. Yani bu Dik kenarlarda birer fazlalık var. Dik kenarlarda birer fazlalık olan hangi özel üçgen var? Hemen geldi aklına. Hissettin değil mi? 5, 12, 13. Acaba 5 koysan hissiyatın tutuyor mu? Tutmazsa pisagoru yapacaksın. 5 koyduğunda 5 artı 7 12 yaptı. 5 koyduğunda 5 artı 8 13 yaptı. Dolayısıyla biz x'i böylelikle 5 buluruz. Buradaki işlemle de x'i 5 bulursun. Yalnız Edil'in kullandığı çubukların uzunlukları toplamı nedir diye soruluyor. Yani 5, 12 ve 13'ün toplamı isteniyor. 5... 12'yi ve 13'ü toplarsak kaç yapıyor? 30 yapıyor. Evet 10. soru. Böylelikle balıkesir çıktı ve bu da çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Şuradaki şey yaptım bak dikkat et. Kırmızı uzunluğun 8, turuncu uzunluğun çubuğun 7 birimini kestikten sonra bir eşkenar üçgen elde etmiş. Yani bunlar x, x, x ise eşkena Kırmızının 8 birimini kestiyse x artı 8, turuncunun da x artı 7 olmuş oldu arkadaşlar. Pisagorumuzu yaptık ve sonuca öyle ulaştık. Ve gençler olayı böylelikle bitirdik mi? Bitirdik. Yani test 2 ÖSYM tarzı test de çözdük. Çok güzel sorular çözdük. Test 3'te de eminim daha güzelleri vardır. Sonra test 4 daha daha güzelleri vardır. Göreceğiz. O diyoruz Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı test 3'te. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.